Herkese merhaba, Regat ben. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü ilk Türkçe dersimi paylaşacağım sizinle. Umarım beğenirsiniz. Bugünkü dersimiz Türk alfabesinden olacak. Bilmeniz gereken ilk şey Türkçede 29 tane harf var ve bazı harfleri Türk dile uysun diye değiştirildi. Şimdi hiç uzatmadan dersimize geçelim. Evet arkadaşlar, dediğim gibi 29 tane harfimiz var. Her harfin ayrı bir sesi var. Ama bazı harflerin sesleri yakın olabilir. Ama siz karıştırmamaya çalışın, tamam mı? Hadi başlayalım. A A B B C C Ç C, D, D, E, E, F, F, G, G, yumuşak G, yumuşak G, H, H, Ü, I. I i j j k k l l m m n n o o ö ö p p r r s s ş ş t t u u i v v y y z Z. Evet arkadaşlar harflerin seslerine duyduğumuza göre şimdi kelimelere geçebiliriz. A, aç. B, bisiklet. C, cift Ç, çay. D, dondurma. E, elbise. F, fırça. G, gözlük. Yumuşak. G, da. H, hediye. E, eşik. I, ilaç. J, jilet. K, kitap. L, lamba m market n nar o oyuncak ö öğretmen p pasta r robot s saat ş şeker t televizyon ö uçak e ürdün v vapur y yağmur z zarf Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bitti. Umarım beğenmişsiniz ve faydalanmışsınız. Sanırım fark ettiniz ki hiç Arapçada konuşmadım. Neden? Çünkü böyle daha hızlı öğreneceğinizi düşündüm. Ve şimdi sizinle vedalaşalım. Yeni derste görüşürüz. Eğer beğendiyseniz beğen ve yorum yapmayı unutmayın. Ve yeni dersten haberdar olmak içinse beni takip etmeyi ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, görüşürüz.